İtalya'nın 1. Dünya Savaşı'nda ilginç bir rolü var. Çünkü İtalya, Üçlü İttifak'ın asıl üyelerinden biriydi. 1882'de İtalya Üçlü İttifak'ın bir üyesi oldu. Zaten Üçlü İttifak denilmesindeki sebeplerden biri de İtalya'nın üyeliğidir. Bu ittifak İtalya, Avusturya, Macaristan ve Almanya arasındaydı. Birbirlerini Rusya ve Fransa gibi ülkelerden gelebilecek tehlikelere karşı koruyacaklardı. Ama buna rağmen garip bir birliktelik, çünkü İtalya ile Avusturya-Macaristan geçmişte birbirlerine düşmandılar. Hatta Avusturya-Macaristan'da İtalyanca konuşulan bölgeler bile vardı. Az milliyetçi İtalyanlar ise bu bölgeleri geri almanın hayalini kuruyorlardı. İşte burada yuvarlak içinde olan yerlerden bahsediyoruz. Kısacası bu ittifak garip bir birliktelikten oluşuyordu. Birliğe ilk girdiğinde bile İtalya'nın ittifak içinde İstisnai bir durumu vardı, çünkü Büyük Britanya ile savaşmak istemiyoruz, dediler. Sonra İtalya 1902'de Fransızlarla gizli bir anlaşma yaptı. Aslında birçok gizli anlaşmalar imzaladılar. Zaten diplomasi dediğimiz şey bundan ibaret. Birisiyle anlaşırsınız ama özel durumlarda gizli de olsa başka insanlarla da anlaşırsınız. Ve İtalya da bunu yaptı. Fransızlarla gizli bir anlaşma yaptılar. İtalyanlar, Fransızlara, biz ittifak grubunda olabiliriz ama Büyük Britanya ile savaşmayacağımızı zaten en baştan söylemiştik. Aynısı Fransa için de geçerli olsun, biz sizinle de savaşmak istemiyoruz dediler. Şimdi hızlıca 1914'e geçiyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın en başındayız. Ağustos'ta Almanlar hareketleniyor. Hemen öncesinde Temmuz'da Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açıyor. Rusya'da seferberlik başlıyor ve Almanya, Rusya'ya ve Fransa'ya savaş açıyor. İtalya ise ittifaktaki gariplikten dolayı tarafsız kalıyor. Yani garip ama İtalya tarafsız kalıyor. Tarafsız kalmasının gerekçesi olarak üçlü ittifakın bir savunma birliği olduğunu söylüyor. Yani anlaşmaya göre yabancı bir devlet ittifaktaki devletlerden, ülkelerden birisine saldırırsa onu koruyacağız. Ama 1914'te Sırbistan'a savaş açan Avusturya Macaristan, Yeni Birleşmiş Rusya'ya savaş açan Almanya, aynı şekilde Fransızlara saldıran da yine Almanlar, İtalyanlar da biz üçlü ittifaka savunma için girdik, diğer iki üye kendileri saldırdığına göre bu koşullarda onlara bağlı olmamıza gerek yok diye düşündüler. Yani İtalyan argümanı sadece savunma söz konusu olduğunda bir ittifak olması gerektiğiydi. Ama tabi ki tahmin edebileceğiniz gibi, asıl sebep savaşı kimin kazanacağını ya da kimin yanında daha çok kazanabileceklerini tahmin etmeleriydi. 1915'e geçiyoruz. Özellikle de 26 Nisan'a. 26 Nisan. İtalya bir yandan ittifak devletlerinden toprak koparmaya bakıyordu. Özellikle de Avusturya Macaristan'dan. 26 Nisan'da gizli olan Londra Pakt'ını imzaladılar. Londra Paktı'ndan tabii ki diğer ittifak üyelerinin haberi olmadı. Bu İtalya'nın İtilaf Devletleri ile Avusturya Macaristan ve Almanya'dan gizli olarak imzaladığı bir antlaşma. İtalya bu antlaşmayla İtilaf Devletleri'ne biz sizin yanınızdayız ve diğer ittifak devletlerine hemen savaş açacağız dedi. 3 Mayıs 1915'te de bu söylediklerini gerçekleştirdiler. Üçlü ittifaktan çekildiler. Sonra da 23 Mayıs'ta İtalya, eski dostu ve ittifak devletlerinden bir tanesi olan Avusturya-Macaristan'a savaş ilan etti. Böylece İtalya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na karşı itilaf devletleriyle birlikte savaşa girdi. Aslında İtalya, Avusturya-Macaristan'ın çöküşünde büyük bir rol oynadı. Sonraki videoda daha fazla ayrıntıya gireceğim. Hoşçakalın.